İlk günden beri burada olan, bu parkın başında nöbet tutan insanlardan biriyim. Hep beraber çok önemli bir direniş başlattığımızı düşünüyorum. Onun en pozitif şekilde ilerlemesine destek vermek için buradayım. Belirtilen taleplerin arkasındayım. Bunun dışında bu birliğin ciddiye alınmasını istiyorum.